Tesla bugün itibariyle dünyanın en değerli otomobil firması. En yakın rakibi olan Toyota'nın 4 katı daha fazla değere sahip. Aslında diğer tüm otomobil üreticilerinin toplamından daha değerli. İnanılmaz rakamlar. Kimileri bunun balon olduğunu söylüyor. Olabilir bugün biraz konuşuyor olacağız. Ama eğer bu bir balonsa bile bu balonun çok daha fazla şişeceği, belki 10 kat daha şişeceği ve Tesla'nın sadece en değerli otomobil firması değil, şu anda en değerli firma olan Apple'ın 3-4 katı civarı bir değere ulaşacağını tahmin ediyorum, öngörüyorum. İşte bugün bunun hikayesini anlatmaya çalışacağım. Tesla'nın son iki haftada açtığı Berlin ve Texas fabrikalarının etkilerini ve Elon Musk'ın burada yaptığı açıklamaların neden beni böyle bir varsayıma götürdüğünü sunuyor olacağım. Bence tarihteki en önemli ölçeklenme ve büyüme projelerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Detayların ne olduğunu anlamakta büyük fayda var. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Önce bir rakamlara bakalım. Cuma günü itibariyle kapanışlara baktığımızda Apple dünyanın en değerli firması 2.775 trilyon dolar değerlemesi var. Sonra Saudi Aramco geliyor. Bütün Suudi Arabistan petrol rezervlerinde sahibi. Microsoft, Alphabet, Amazon ve 6. sırada Tesla bulunuyor. Bunlar dünyanın en değerli firmaları ve Cuma kapanışı itibariyle Tesla'nın değeri 1.69 trilyon dolar. Tesla dünyanın en değerli 6. firması ama otomobil ligine baktığımızda işler biraz daha enteresan hale geliyor. Tesla 1 trilyon dolar üzerindeki değerlemesiyle Toyota'nın en yakın rakibinin 4 katı, Volkswagen'in 10 katı, Mercedes'in 12 katı, BYD var Çinli arada onun 10 katı, Ford'un neredeyse 20 katı, General Motors'un 20 katı, BMW'nun 20 katı, Stellantis'in ki pek çok markanın toplamı o aslında onun 21-22 katı Honda ise 22-23 katı değerlemeye sahip. Akıl almaz rakam. Asa bakarsanız Tesla'nın değeri tek başına diğer bütün otomobil üreticinin toplamından daha fazla. Pek çok analist bunu bir balon olarak değerlendiriyor. Özellikle Amerikan borsalarında fazla para olmasının bu işi şişirdiği söyleniyor. Doğru da olabilir. Eğer Amerikan piyasalarına ciddi bir çökme gelirse Tesla'nın değeri de elbette düşecektir. Ama eldeki gerçeklere baktığımızda Tesla çok değerli ve bu değeri açıklamanın tek yolu bence borsalarda fazla para olması meselesi değil. Son çeyrekteki 310 binlik üretimle beraber toplam 1 milyon adet yıllık üretime ulaşan Tesla'nın Toyota gibi yılda 10 milyona yakın araç üreten bir firmadan daha değerli olması herkese biraz açıkası akıl dışı geliyor. Ama belki de pek akıl dışı değildir. Çünkü aslında şirketlerin değerlenmesinde gelecekte yapacakları daha önemlidir. Geçmişteki performansları veya karları değil. Ve gelecekte yapacaklarının değerlemesi şirketin fiyatını bazen şişirebilir. Bu perspektiften bakıldığında Tesla'nın geleceği elbette. Parlak, elektrikli araçlar çok hızlı büyüyorlar. Geçen sene elektrikli araçların dünyada satışı neredeyse 3 kat büyüdü. Fosil yıkıtlarda ise ciddi bir küçülme var. Ve Tesla oranın değilleri Hemen hemen hangi ülkeye gitseniz eğer orada Tesla varsa Tesla lider. Almanlarla mesela karşılaşılanlar çok var. Almanlar bu işte çok güçlü olacak diye. Oysa arkamdaki grafiğe bakarsanız Alman üreticilere karşı Tesla'nın ezici bir büyüklüğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Küçülen bir pazar var. Fosil yakıtlılar bile büyüyen pazar var. Eğitikliler orada bir lideri var Tesla. Bu durumda onun değerlemesinde bir miktar daha prim olması normal. Ama bu primin tek sebebi bu değil. Bu primin daha önemli nedenleri var. Bunlardan birisi Tesla'nın henüz çok az modelinin olması. Yeni modeller devreye girecekler. Texas fabrikası açıklamasında Elon Musk dedi ki Tesla'nın Cybertruck'ı ünlü, kamyonu pick-up'ı gelecek sene üretime geçecek dedi. Semi'yi yani tır çekicisi ve Roadster'ı yani spor arabası da gelecek sene devreye girecek dedi. Bunların büyük bir bölümü yeni açılan fabrikler fabrikalar üretiliyor olacak ve Elon Musk'ın değiştirdiğine göre 2022'de burada devreye girecekler. Özellikle bu pick-up'ın yani Cybertruck'in çok önemli var çünkü Amerikan pazarının lideri şu anda bu tip pick-up kamyonlar Ford F-150 oranı lideri Tesla doğrudan buraya saldırıyor. Bunların yaratacağı yeni bir büyüme inmesi var. Artı Tesla'nın tek büyüdüğü alan otomobiller değil, endüstriyel pil ünitelerinde de çok ciddi atakları var. Aynı zamanda solar panelleri büyütüyor. Bunların da gelecekte çok anlamlı büyük işler olacağına inanılıyor. Ama turpun büyüğü bunlar değil. Turpun büyüğü başka. Esas konu başka. Esas konu. Tesla'nın ölçeklenme konusunda devrimsel bir yolculuğa girmiş olması. Hem Tesla Berlin hem Tesla Texas fabrikaları ile ilgili internete düşen videolar bu iki fabrikanın otomasyon, teknolojinin kullanımı, verimlik alanında devrimsel yenilikleri olduğunu gösteriyor ve bu fabrikaların belki de otomobil sektörünün gelmiş geçmiş en karlı fabrikaları haline gelebileceğini bize gösteriyor. Elon Musk çok uzun zamandır hep şunu söyler, bizim asıl ürünümüz fabrikanın kendisidir. Ama galiba bu son iki fabrikaya kadar o ürünün pek mükemmel olduğunu düşünmüyordu, bir takım verimsizlikler olduğunu düşünüyordu. Belki bilenler var, Tesla'nın ilk otomobil ürettiği fabrika bir Toyota'dan devşirme bir fabrikadır. Oldukça manuel işçiliğin olduğu bir fabrikadır, pek de verimli de değildir. Şangay'la açtığı fabrikanın bu konuda çok daha üstün olduğu biliniyor. Ama bu hafta Berlin'den ve Texas'tan gelen videolara baktığımızda yeni bir aşamaya doğru gittiğimizi görüyoruz. Herkese etikli otomobil bir. o kadar zor bir teknoloji değil aslında. Fakat bunları yüksek ölçekte karlı olarak üretmek ve bu verimliklerde fosil yakıtları yakmak işte o hiç kolay değil. Şu anda pek çok General otomobil firması elektrik arabalar üretiyorlar ama bunlar toplam üretim gamları içerisinde küçük bir parça oluşturuyor ve muhtemelen de kâr etmiyorlar. Tesla zaten 1 milyon adet yıllık kapasitesiyle kâr ediyordu. Bu iki fabrikayla kapasite 2 milyona çıkıyor. Ama aslında bence önümüzdeki günlerde kapasitenin tırmanış yolculuğu çok ilginç ve işte videonun geri kalanında bunu anlatmak istiyorum. Ama önce gelin sponsorumuza bir teşekkür ederim. Midas bugünkü bölümü size getirdi. Midas bir yatırım platformu. Gap telefonunuz üzerinden Amerikan hisse senetlerini kolaylıkla alıp satabiliyorsunuz. Yakın zamanda Türkiye borsasının hisse senetini alıp satacaksınız. Komisyon oranları çok çok düşük piyasadaki benzer örneklerine göre. Üstelik de parçalı hisse alabiliyorsunuz. Demin gösterdim Tesla'nın hisse başı fiyatı 1000 doların üzerinde oldukça pahalı ama onu parçalı hisse olarak alabilirsiniz. Böylece her hafta her ay küçük küçük kendi bütçenize göre alım gerçekleştirmeniz mümkün. Midas'ın arayüzleri de oldukça pratik oldukça kullanımları kolay. İlk başta pek para da koymanız gerekmiyor. Bazı diğer yatırım platformları ilk başta yüklü para yatırmanızı isterler. Burada bir zorunluluk da yok. İstediğiniz zaman paranızı kolayca da geri çekiyorsunuz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurallarına uygun olarak davranıyorlar. Bu platformun güvenliği hakkında daha fazla bilgiyi Midas'ın web sitesinden alabilirsiniz. Eğer hemen Midas'ı indirip yatırım yapmaya başlamak istiyorsanız linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Ben kullanıyorum. Çok çok memnunum. Elon Musk fabrikasına fabrikasının açılışında fabrikanın boyutları hakkında oldukça çarpıcı bilgiler verdi. Onu dev bina Dubai ile karşılaştırdı. Pentagon'la Amerika Savunma Bakanları'nın binasıyla karşılaştırdı. Ve ne kadar büyük olduğunu anlattı. Bu tabi etkileyici. Ama asıl etkileyici yönü Musk'ın bu yeni fabrikada verimlilik alanında neleri farklı yaptıklarına dair anlattıklarıydı. Öncelikle monoblok bu kadar büyük bir bina olmasının büyük bir verimlilik avantajı sağını söyledi. Çünkü dedi eski fabrikalarımızda parçalar farklı farklı yerlerde üretiliyordu. Onları taşımak, birleştirmek çok uzun bir süreçti. Şimdi tek bir çatı altında adeta buradan ham madde giriyor. Buradan ürün olarak çıkabiliyor ve bu Büyük binanın bu yönde büyük avantajı var. Diğer otomobil şirketlerinden farklı olarak Tesla burada pek çok şey kendisi üretiyor. Mesela burası aynı zamanda dünyanın en büyük pil fabrikalarından da bir tanesi. 4680 denen yeni pil tipini burada üretebiliyor. Bir yandan Tesla kendi koltuklarını da burada üretiyor. Yani dev bir entegrasyon var burada ve bunun ciddi verimlilik ve çeviklik farkları geliyor. Bunun ötesinde... Berlin fabrikasında da kullandıkları dev kalıp makineleri var burada. Ela Musk diyor ki biz artık otomobil temelde 3 parçadan oluşturuyoruz. Çünkü dev kalıplarla arabayı basabiliyoruz. Arabanın bir arka kaportası var, ön kaportası var. Bir de alt tarafta pillen şasinin birbirine entegre edilmiş yapısı var ya ona yapısal pil ismini veriyorlar. Ve bu 3 parça otomatikman dev kalıplarda basılıyor ve sonra bir araya getiriliyor. Otomobil dünyası için bu oldukça yenilikçi bir teknoloji. Volkswagen ve Volvo benzer teknolojileri yeni fabrikalarında kullanacaklarını söylediler. Tesla bu konuda önce bunun yaratacağı ciddi bir verimlilik sıçraması var gibi gözüküyor. Fabrikanın videosunu izlediğimizde hem Berlin hem Teksas fabrikalarında aslında durum aynı. Pek fazla insan yok, çoğu şey artık robotlarla hallediliyor. ediliyor. Elon Musk diyor ki robotik kullanımında en ileri seviye uygulamamız burada. Belki bilenler vardır, Tesla Almanya'da daha evvel bir robot firması satın almıştı. Tesla ciddi bir robot üreticisi ve oralardaki bütün know-how'ımızı buraya uyarladık diyor. Elon Musk bu fabrikaya ve bir önceki Berlin fabrikasına makina üreten makine ismini vermiş. Devir makine az sayıda insan var, yüksek verimlilik var ve bu sayede belli modellerde çok büyük sayılara ulaşabileceğiz diyor. Mesela Texas fabrikasında yılda 500 bin model y üretimine ulaşacağız diyor. Bunun avantajları tabii maliyetlere muazzam şekilde yansıyor olacak. Tesla şu anda yıllık 1 milyon araçla bile kare ediyor. Gelecek yıl 2 milyon araç kapasitesine ulaşıyor zaten. O yüzden karlılık daha da artacaktır çünkü ölçek büyüdükçe verimlilik artıyor ve yeni fabrikaların bu anlattığım özelliklerinden dolayı ürünleri daha düşük maliyetlerle üretmesi mümkün. Ama galiba esas büyük mesele Tesla bu son iki fabrikayı copy-paste yani kopyala yapıştır usulüyle yaymaya başlayacak. Elon Musk bunun ipucunu dünkü Texas toplantısında verdi ve dedi ki tarihte görülmemiş bir ölçeklenmeye gideceğiz dedi. Bugün daha fazla açıklama yapmak istemiyorum yakında yeni bilgileri size vereceğiz dedi. Ben oradan şunu anlıyorum. Tesla muhtemelen önümüzdeki günlerde öyle bir fabrika iki fabrika değil. 5-10 yeni fabrikanın açılışını duyuruyor olacak. Bugün baktığımızda dünyada kabaca 70-80 milyon araba üretiliyor. Tesla bunun 1 milyonu üretti son bir yılda. İşte gelecek yıl 2 milyonu oldukça küçük aslında burada toplama baktığımızda. Elon Musk diyor ki bu pazarın %20 ile %30 arasını 2030 yılında ele geçirmek istiyoruz. Bu inanılmaz bir ölçeklenme gerektirir. Bugünkü 2 milyon yerine 20-25 milyon araç üreten bir firma dönmesi gerekiyor Tesla'nın. Bu da ancak devasa üretim kapasitesinin eklenmesiyle mümkün. Bunu McDonald's gibi hayal edin. Bu yeni fabrikaları açmak McDonald's'ın şube açması kadar basit ve verimli hale geliyorsa Tesla'nın bir anda bütün dünyaya yayılabileceği belli. Ben eminim ki önümüzdeki günlerde arka arkaya yeni fabrika projelerini duyuruyor olacaklar. Hindistan'da bir tane olacağını tahmin ediyorum. Güney Amerika'da bir tane olacağını tahmin ediyordum. Şu Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı muhtemelen Rusya'da bir tane olurdu. İnşallah belki bir tane Türkiye'de olur. 5-10 fabrikanın aynı anda duyurulduğu günlere doğru gidiyor olacağız. O yüzden önümüzdeki günlerde takip etmemiz gereken şeyler bu yeni fabrikanın üretim maliyetini ne kadar geriye çektiği ve Elon Musk'ın bahsettiği bu verimlilik iyileşmelerinin ürün maliyetine nasıl yansıdığı. Diğer firmalar otomobil üretebilirler. Çok iyi eğitikli otomobiller de tasarlamış olabilirler. Ama ölçek önemli. Çünkü ölçek maliyeti değiştiriyor. Ölçek ürünün mükemmelleşmesini sağlıyor. Bir zamanlar bunu otomobil sektörünün 4T modeliyle Henry Ford yaptı, daha sonra Volkswagen Kaplumbağası ile yaptı, daha sonra Toyota Corolla ile yaptı. Belki de Tesla elektrikli otomobil devriminde böyle bir modelle gelecek. Ben Model 3 ve Model Y gibi Tesla'nın şu andaki en düşük fiyatlı otomobilinin yanına yeni model ekleyeceğini düşünüyorum önümüzdeki günlerde ve belki 25-30 bin dolara bütün dünya satın alabileceği son derece verimli bir etikli araca ulaşacaklarını tahmin ediyorum. ...bu ölçeklenme projesi bizi oraya götürecektir. Bunun dışında Texas Fabrikası'nın açılışında Elon Musk... ...tam otonom sürüşe çok yaklaştıklarını söyledi. Yakın zamanda... Sırf tam otonom sürüşe sahip otonom taksi filoları geliştireceklerini anlattı. Bilmiyorum bu proje ne zaman gerçekleşir. Zamanlaması biraz zor ama gelecek yıldan bahsedeyelim. Bu durumda sürücüsüz otonom taksi filoları ortalığa çıkacaklar. Bu da büyük bir devrim tabii. Hatta belki de otomobil sektörünü kökten etkileyecek bir devrim. Çünkü çok düşük maliyetle otonom taksilerle bir yere ulaşabiliyorsak araba neden satın alalım. Texas'taki konuşmanın tabii en eğlenceli ve en heyecanlı yönü de robotla ilgili açıklamasıydı. Biliyorsunuz Tesla bir süredir Optimus isimli bir ...insan şekilli robot üzerine çalışıyor. Lemaz çok iddialı konuştu. Biz gelecek sene ilk üretime başlamış olacağız dedi. Hakikaten şaşırtıcı olur açıkçası benim adıma. Ama Elon Musk'ın bu tip yeni ürünlerde genelde bir 1-2 yıl yanıldığını öngörmek lazım. Gelecek yıl bence ajandaları çok çok sıkışık. O ajanda için robot sıkışır mı emin değilim. Ama Elon Musk diyor ki bu robot da devreye girerse hakikaten devrimsel bir büyüme etkisi yaratacak. İnsanoğlunu gereksiz işlerden kurtaracak. Öncelikle herhalde daha basit üretim sahası kullanacak robotlar düşünüyorlar diye tahmin ediyorum. Daha sonra başka yayılacaklar. Tabii tüm bunlar gelecek projeksiyonları. Elon Musk haksız çıkabilir, dünyada bir sürü şey değişebilir, ham maddedir, üzerine savaşlar oluşabilir. Elon Musk belki de fabrikalarında arzu ettiği verimliği yakalayamayabilir, belki rakipler daha verimli şeyler yaparlar. Bunu öngörmek zor ama eğer dün Texas Fabrikası'nın açılışında Elon Musk anlattıklarının bir kısmını olsun başarırsa Tesla'nın bu çok daha değerli bir firmaya dönecek kesin. Çok daha fazla etik araç modeli olacak, dünyayı domine edecek güçte ve verimlikte bir üretim gücüne kavuşuyor olacak ve bir yandan da robotlar, piller, solar paneller gibi yepyeni alanlara doğru yöneliyor olacak bunları bir yere koyduğumuzda Tesla'nın değerinin 10 trilyon dolara ulaşması bir 10 yıl içerisinde açıkçası ben şaşırmam. Bu iddiam gerçek çıkar mı çıkmaz mı demem. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama Elon Musk'ın anlattıkları ve önümüze koyduğu projeler ve gördüklerimiz 10 trilyon dolar değerinde dünyanın en değerli firması olma yolunda bir şirkette karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor bana. Siz de bu tip hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorsanız sponsorumuz Bilas'tan yararlanabilirsiniz. Linki yukarıda ve aşağıda. Ama eğer burada nasıl yatırım yapacağım, nasıl hisse senet seçeceğim, nasıl takip edeceğim bütün bunları bilmiyorsanız bu durumda da benim eğitimime gelebilirsiniz. Nazak Borsalarına Nasıl Yatırım yapılır isimli eğitimim şu anda açık. Yeni bir grup daha açtık. Oraya bekleriz efendim. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum.